Merhaba, size bu harika aileyi takdim edeyim. Bu Ayşe, anne, Ahmet, baba ve Can, çocuk. Bize, sosyal hareketliliğin ana kavramlarını anlamamızda yardımcı olacaklar. Can bir muhasebeci. Onu orta sınıfa ait olarak nitelendirebiliriz. Bu üçgenin tepesi üst sınıfı, ortası orta sınıfı ve aşağısı da alt sınıfı temsil ediyor. O bir muhasebeci olduğundan genellikle orta sınıfa ait olarak düşünülür. Peki, can çalıştığı uluslararası muhasebe şirketinde çalışma hayatı boyunca bir dizi terfi alıp yönetim kurulu başkanı olursa ne olur? Bir kamyon dolusu para kazanır ve sonuç olarak üst sınıfa katılmış olur. Sosyal statüsü bir üst sınıfa yükselir. Peki ya madalyonun öbür yüzü? Ya şirketinde çok sıkıntılar yaşasa, Kovulup, az maaşlı bir işe girmiş olsa, bu bedensel bir iş olabilir. Diyelim ki, bir fabrika işçisi oldu. Muhtemelen bir alt sınıfa düşecektir. Canın yaşamı süresince, işçi sınıfına ya da alt sınıfa düşmesi olasıdır. Burada üzerinde durulması gereken önemli şeylerden biri, canın başına gelen şeylerin, onun yaşam süresi içinde başına geliyor olması. Canın aşağı düşmesi ya da yukarı yükselmesi sonucunda yaşadığı sosyal hareketlilik, onu hayat süresi içerisinde etkiliyor. Biz buna kuşak içi hareketlilik diyoruz. Kuşak içi hareketliliğin önemi, canı kendi yaşam süresi içinde etkiliyor olması. Şimdi size başka bir kavramı tanıtmak istiyorum. Bu kavram biraz daha farklı olacak. Bu kavram, kuşaklar arası hareketlilik olarak adlandırılır. Kuşak içi hareketlilikte de olduğu gibi, bu kavramların ikisi de sosyal hareketliliğin çeşitlerini tanımlar. Özellikle yukarı ve aşağı sosyal hareketliliği, sosyal hiyerarşiyi tanımlar. Kuşaklar arası hareketlilikte neyin farklı olduğunu anlamamız için, canın ailesini de hesaba katmamız gerekir. Çünkü kuşaklar arası hareketlilik, cana ilaveten onları da göz önünde bulundurur. Sadece cana ne olduğunu anlamak yerine, Onların sosyal basamakların neresinde olduğuna bakmamız gerekir. O halde onları inceleyelim. Eğer onlar işçi sınıfında ya da alt sınıfta olsalardı ve Can Yönetim Kurulu Başkanı olarak üst sınıfta olsaydı, kuşaklar arasında sosyal sınıf değişikliği görürdük. Alt sınıftan üst sınıfa olan bir sosyal sınıf değişikliği. Bu ikisi arasındaki ana kavram farkını tekrar edelim. Kuşak içi hareketlilikte kişinin kendi yaşam süresi içinde olan sosyal hareketlilik değişimini dikkate alırız. Kuşaklar arası hareketlilikte ise kuşaklar arasındaki sosyal hareket değişimine bakarız.